Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar bugün bugünkü e, dersimizde Misale Ebi Hanife ila Uthman elbetti geçen hafta başlamıştık şimdi bundan devam ediyoruz. İnşallah bu metni bitireceğiz. Ve'lem bir ki enni eğulü ben şöyle diyorum ehlül kıbleti mu'minuna ehlül kıble mümindir yani bizim kıblemize dönen Kabeyi kıblesi olarak bilen herkes mümindir les uhucuhu Minel iman Yani ben onları imandan çıkaracak değilim ya bu makam ben değilim bir tabi diye şeyin Minal Faridi Yani bu farzlar yani amellerden bazı şeyleri eksik yapıyorlar diye onları imandan çıkaracak değil hemen aitta Allah Teala fil faraidi kllha mal iman. İmanla birlikte e, bütün farzları getirerek Allah'a itaat eden kimse. Yani itaat kavramı arkadaşlar, genellikle dinin farizalarını yerine getirmek anlamında kullanmış. Anlatabiliyor muyum? Burada da onu ifade ediyor zaten. İmanla birlikte bütün farzları yerine getirerek Allah'a itaat eder eden kimse min ehli'l cenneti indena. Bu'ya göre cennetlik. Ve men terkel iman ve amele. İmanı ve ameli terk eden kimse. Yani hem imanı yok hem ameli yok. Kane kafiran min ehli'n nar. Bu kişi de kafirdir ve cehennemliktir. Bak dikkat edin falanca filanca müşahhas somut şahıslar üzerinden gitmiyor dikkat ederseniz ne yapıyor kimlikler kişilikler üzerinden gidiyor karakterler üzerinden değerlendiriyor ve bu da önemlidir bu aynı zamanda burada Kur'an'ın uslubunu benimsediğini de ne yapıyoruz görüyoruz ve men esâbel iman ve dayya şey'en minel yani adamın imanı var ama bazı farzları eksik, yerine getirmiyor. Bu kişi de nedir? Kâne müminen muzniben. Bu kişi günahkar mümin'dir. Tam günahkar mümin'dir. Yani müminlik bir anlamda toplumsal kişilik kimliği de ifade ediyor arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Yani özellikle bu en alim ve mütealif fıkıh yapsak bunları bir toplum sözleşmesi olarak nitelemek mümkün. Özellikle bu Hanife'nin yaşadığı çağı düşünürsek o çağ daha yani e, Müslüman toplumun yeni yeni teşekkül ettiği ve artık yani bu topluma e, yani Müslüman toplum nasıl diyeceğiz? bunun kriterlerine aslında bunun bunun temellerini tartışıyor. Ebû Hanife o açıdan çok önemlidir. Ve kânallahu teâlâ fîhi el meşiyete. Yani bu kişi günahkar mümin tabii bu bu işlediği günahtan dolayı tövbe etmeden erci dünya eden kişiyi kastediyor. Bu kişi Allah'ın dilemesine kalmıştır. İnşaa azabehu yani Allahu Teala diler ise ona azap eder ve inşaa ala. Allah da dilerse ne yapar? Onu affeder. Allah onu dilerse affeder. فَيْنْ عَذَّبَهُ e, şayet azap eder ise عَلَى تَضْيِعِهِ şeyen, Bu neden dolayıdır? Yani o farzlardan terk ettiği şey nedeniyle, yani bir takım yapılması gereken şeyleri yapmamasından dolayıdır. فَاَلَى زَنْبٍ يُعَذِّبُهُ Yani Allah günahından dolayı ona e, karşılık olsun diye ne yapar? Azap eder. Ve in wafer alhum, şayet affeder ise, e, Fezen ben günahından dolayı yaqfuru, o günahı da affedebilir Allah Teala. Ve <gülüyor> inni bak burada özellikle bu müteki bir tebira tartışmaları biliyorsunuz arkadaşlar, özellikle sahabe arasında gerçekleşen tartışmalar ve savaşlar temelinde tartışmaya başlamıştır. Dolayısıyla burayı da dikkat alarak. Konuşuyor. Burada ona değinecek Ve beni, aklıf, fima maza, men ihtilafi ashabı Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam, fima kana beyin. Yani e, Hazreti Peygamber'in ashabı arasında gerçekleşen ihtilaf konusunda şunu derim: Allahu Aleyh. Bu durumu Allah en iyi bilendir. Yani e, bu bu noktada e, yani çok fazla da görüş belirtmem. Yani şu şudur, bu budur, böyle bir şeye girmedi. Yani. Ondan durumunu en iyi Allah bilir. Ben diyor ki karakterler üzerinden konuşurum. Bu şudur, bu budur. Yani sadece asaf veya farklı bir kimse için değil, ben ilkesel olarak konuşurum. وَلَا ذُنُّ هَذَا اِلَّا رَأْيُكَ فِي اَهْلِ kıbleti. Yani zannediyorum ki, senin de ehli kıble hakkındaki görüşün bu şekilde yani lendi hem en ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve amru hamileti sünneti ve fıkhi yani onlar mı tamam, kendi aralarında belli bir yorum benimsemişler ve o yoruma göre hareket etmişler. sen de benim gibi düşünüyorsun." diye eee kanaatim o ifadesini söylüyor. Ondan sonra burada yine bu tabi'in alimlerinin ve sahabenin önde gelenlerin görüşlerini burada şey yapacak belirtecek. Eee zâmen ahukka atâbun yani senin kardeşin atâbin rabah ve nahnu nasiful Ve Biz şu şekilde nitelendiriyoruz. İnne hâze ashabı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lâ adun yani ben illere ülfe ehli kıblet. Yani bu eğer kıbleye dair görüşüm benim görüşümle aynı diye zannediyorum diyor. Yani aynı düşündüğümüz kanaatindeyiz. Li'annehu emru ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve emru hamileti sünneti ve Yani onların kendi yorumlarıdır. Biz bu konuda net yani şu şudur bu budur demeyiz. Yani en iyi bilen Allah'tır deriz. Yani bu noktada söyleyeceğim söz budur. Ve za'ama ahukak Burada dipnotta ve yani buradaki tabi manol kabir Allah kullu bifiliyeti makam yani şey belirtmemek yani net bir şey makamdan kaçmak kelime anlamı ee, yani bir anlamda bu konuda tam insanların imanı konusunda e, karar verecek makam Allah'tır dolayısıyla bizim bu konuda herhangi bir şey söylememiz doğru değildir. Ee, Anlatabiliyorum yani burada bir e, gerçekliğe hürmet e, endişesi var. Onu e, ifade ifade ediyor. Yani evet yani bizim de kendimize göre bir şeyimiz vardır ama burada söylenecek en güzel şey e, özellikle ashabın durumuyla ilgili bunu en iyi bilen Allah bu konuda tartışma yapma, yapmak zor olmaz anlamında e, ifade ediyor. Evet. Veha min al-atta di ve yu'ayyenul makamu almuradu. Yani burada işte zıtları da var. İşte burada bir makamın tercih edilmesi. Fakülüha ulayla yaramne nefyet iman an mürtekibil kebirat. Yani ne yapıyor burada mürtekiler? Yani hiçbir şekilde büyük günah işleyenden imanı nefretmiyor. Yani böyle bir şey insanın şanından değildir. Tamam bir kimsenin imanını veya küfre hükmedecek yegane makam Allahu Teala'dır. Wa za'a za'ma ahuk ata bin Rabah ve nahnu nasifu lehu hada. Yani senin kardeşin olan Ata bin Rabah ondan sonra biz bu şekilde nitelendiriyoruz. Inna hada amra ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Peygamber ashabının durumu böyledir yani ondan en iyi Allah bilir durumlarını. Vazeme aklu ke Nafion Haza yani Serim kardeşin Nafide böyle düşünüyor. Ve onu Faraka ve onu Faraka İbn Ömer fakat ala Haza yani o da böyle düşünüyordu ama daha sonra e, İbn Ömerden yani Abdullah İbn Ömerden ayrıldı son görüşü itibariyle vez'ame Salim an Sa'id ibn Jubayr. Yine Salim Said bin Jubeyr'den e, hareketle şöyle iddia ediyor. Hazret-i ashab Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hz. i ashabı durumu budur. Yani e, onlar hakkında konuşmayız. Yani onlar hakkında hayırdan başı konuşmayız Yani bu konuyu tartışmayız. Yani aslında bunun arkasında birçok şey söylenebilir ama bu kadarla geçelim. Eee veza'ime ahukek nafiun yine kardeşim başka bir nafi olsa gerek. Enne hadha emru Abdülümr radıyallahu Yani Abdullah bin Ömer de aynı bu şekilde düşündüyordu. Eee iddia etti. Veza'me zalike eyden Abdülkerim'e an Aûs'un an Ali bin Abbas radıyallahu Yine aynı şekilde Abdülkerim de böyle bunu iddia etti. O Taus'tan, o da Abdullah İbni Akbastan rivayetle inne hâde amr. Onların durumu bu şekilde. Ve belagani en Ali ibn Ebi Talibin radıyallahu anhu Hızlı gidersem uyanın arkadaşlar beni. Ee, yine bana ulaştı. Hazreti Ali'den ulaştı. Şöyle bir bilgi. Ketebel gaziyete Kadiye isimli bir kitap, risale artık neyse bir eserde eser yazdığı zaman اَنَّهُ يُسَمِّي اَتْطَائِفَ yani o savaşan, savaşan Müslüman iki grup مُؤْمِن۪ينَ جَمِيًا her iki grubu birbiriyle savaşmalarına rağmen ne olarak nitelendirdi? mü'min olarak nitelendirdi. وَزَعْمَ ذَلِكَ Eydan Omar bin Abdulaziz yani Ömer bin Aziz de bu iddiadaydı bizim iddiamızda. Kem ettiği gibi men laqiyeni min ihwanika fima yani bana senden ulaştığı kadarıyla e, onun e, yani senin arkadaşlarından kardeşlerinden karşılaştıklarından biri rivayet etti. Thumma sonra dedi ki Ömer bin Abdulaziz dâ'u li fi hâzâ bana bu konuda bir bir şey yaz bir eser yaz tamam sonra sonra bunu inşa etti yani bu işte bu eserden hareketle işte yapılan dersler insanların anlatılması bunun anlatılmasının imkanı sağladı yuallimuhu veladahu bunu çocuğuna öğretti ve emruhum bi ta'limihi. ve bunun öğretilmesini emretti. Allame allamehu culesauke rahime Allahu teala. Allah sana rahmet eylesin. Yani seninle birlikte oturanlar aslında bu görüşü, bu bakış açısını ne yaptılar? Öğrettiler. Ta kana işte bu bakış açısı bir mekanin minel muslimina. Yani Müslümanlar nezdinde bu bakış açısı kabul görülüyor. Ve ala, bil ki enne afdale ve mâ tuallimun nâse. Yani sizin öğrettiğiniz ve insanlara öğretmekte olduğunuz en faziletli, en değerli şey nedir? Es-sünnet. Sünnettir. Ve sene yan bagi ve sana gerekir en tarifi ahlâh yani bu işi yapanları bilmen gerek. Allah diye yan bagi en yatgalmu yatgalmuha. Onu öyle meslek yariken insanları e, neyse ahlâni tanıman bilmen gerekir. Hatırlarsanız bu lisa e, başında bir ifade vardı. İtteber iminma yurma biiminer bircağı. Yani bir anlamda bu mektup Ebu Halife'nin kendisine mürci iddialarını cevaplandırdığı bir mektup olarak ifade ediliyor. Evet şimdi mürci miydi değil miydi bu tartışmalara girmiyoruz. Bu metin üzerinden devam edelim. Yoksa bunu çok şey yapar uzar. Ve emme ma zekerte min ismil mürciyet Şimdi burada bir ne diyelim eee yani sen bir mürciye ismi zikrediyorsun. Buna gelirsek. Şimdi burada dipnot var. Ona bakalım. Vaatte men caale Vaatte diyelim. Min caali mürtekinü kebireti tahtem eşiyetillah. Yani burada sayıyor. Nedir? İşte e, büyük günah işleyeni tahtem eşiyetillah. Allah'ın dilemesine kaldığını. E, ifade ediyor. İnşaa afa anhu dilal sallahu. Affeder ve inşaa debu biha. o günahından dolayı affeder. Min ehli dalali. E, yani bunların eee ehli olduğu yönünde bir takım iddialar var. La yakunu illa minel mutezileti veya el havaric. Yani bunu ancak kim söyler? Bu iddiayı kim söyler? Yani böyle mürteki bir kebiranın Allah'ın dilemesinden almıştır dilerse affeder dilemezse affetmez diyenleri işte dalalete ehli olarak nitelendirenler kimler ancak Mutezile'den evel Havarici haricilerden olan kimselerdir. Minmen, sare hum, e, onların yolundan gidenlerdir. Ve gayru şairin ve huwa gayru şairin e, yani bu da e, ne diyelim e, çok yani bilinçli doğru bir şey değildir. Anlamıyla. Vakat Havva ibn-i ebil-avvamil hafidi İbn-i ebil-avvamın bir rivayetini laf edecek. An İbrahim ebne Ahmed ebne Sehdim el an anil-Kasim ibn-i Ghassalil-Merveziyi Bu şeylerin senedi tercüme etmeye gerek yok. An ebi An Muhammed ibn-i Ya'la Zemburin, An Ebi Hanifet Rahimahullahu Ebi Hanifeden rivayet edildi üzere kale İbrahimu sana sana vahid ibn Ahmed er-Razi' bi Mekke'de sana sana Musa bin Sehl er-Razi' an dana Meshar bin Ghayrat an Ebi Halife'te. Dahıldu ana ve alqama tubnu mursedin ve mursedin ala Ata bin Ebi Rabah'in. Yani ben ve alqama Ata bin Ebi Rabah'ın yanına geldik. Fakülne ona dedik ki, ya Aba Muhammed, ey Abu Maal, inna bi biladina bizim memleketimizde kavmen şöyle bir topluluk var, yekrahuna en yakul şöyle demeyi hoş görmeyen. Inna müminuna yani biz müminleriz demeyi hoş görmeyen bir topluluk var. Tüm bak Sonra dediler ki, gayle ataou ata dedi ki, valim dedi ki niye böyle diyorlar? Gayle dedi ki. Yapuluna diyorlar ki, "İn kılne nahb müminon, eğer biz mümin olduğumuzu söyler isek, kılne nahb mümin ehl cennet. Yani mümin olduğumuzu söylersek, cennetlik olduğumuzu söyleriz. Düşüncesiyle, yani biz e, müminiz demiyorlar. Yani biraz e, ne diyelim? Allah hürmeten böyle bir bakış açısından lan derdi. Fakale attaon, atada dedi ki. Feri o zaman şöyle desinler Nahnu mu'minune biz müminleriz ve la yaquluna nahnu min fakat cennet ehli değiliz yani bunu bilmiyoruz tamam bir anlamda müminleriz ama cennet ehlimiz demeyiz innehu leysa min malikin muqtarrabin ve la nabiyn mursalin illa wallahi azza yani aleyhin huccetu yani bunu yani bir kimsenin kesin kes cennetlik olduğunu bilecek bunun kararını verecek ancak ve ancak Allah'tır. Herhangi bir yakın Allah'a yakın olan bir melek veya gönderilmiş bir nebi bunu da ne yapamaz? Dilemez. İnşa'a <gülüyor> addebehu ve inşa'a ghaferalahu. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Sonra ata dedi ki ya altametun, ey altametun. أن اصحابك سنن arkadaşlar kanu yusammule ehl el cemaati yani bu cemaat ehli yani ümmeti kastediyorlar, isimlendiriyorlar hatta kana nafi ibn el azraki yani nafi bin azza ta فهو الذي سماهم المرجئه bunları mürciye olarak isimlendiriyor قال Kasım, kasım dedi ki kâle ebi, babam dedi ki ve inneme semmâhum el mûciyete yani ancak şunları mûciye diye isimlendiriyor fîme belagana, bana bize ulaştığına göre ennehu kelleme racule min ehli sünnet yani el sünnetten bir adamla e, konuştuklarında fekâle ona sorar ki eyne tenzilü kuffâre fil ahiret ahirette kafirlerin konumu nedir? Yani ahirette kafirlerin konumu nedir? قال dedi ki ennar cehennemdir قال sordu yine فَاَيْنَ تَنْزِلُ الْمُؤْمِن۪ينَ peki müminlerin konumu nedir? gal el ne? ala darbeyni müminlerdir ama bunlar da iki kısımdır mu'minun birrun takiyyun yani böyle temiz tamam mı? müttaki yani kendini günahtan koruyan mümin fev fi'l cennet o cennettedir. Ve mu'minun facir yani böyle yani yanlış yapmış. Ve diun kalitesiz kötü işler yapmış. Fe'amruhu ilellahi azze ve celle. Yani onun inşallah azalmıştır. Yani Allah nihai anlamda onun hakkında şey verecektir. Karar verecek. Ama diğerini Allah net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Oradan hareketle işte cennet de Ama günahkar mü'min. bunun durumu ne? Bunun düzenle özellikle. İnşa azabehu bi dunubi yani dilerse Allah Teala ona günahlarından ötürü azap eder. Eee ve inşa ghafara bi imani. Dilerse de imanından dolayı. Çünkü imanını kaybetmemiş. İmanından dolayı onu affedebilir. Kale dedi ki, sordu ki fe'eyne tenziluhu peki bunların konumu ne bu günahkar müminlerin? La enziluhu arkadaş diyor, ya ben burada bir konum belirtmem. Tamam işte cennettedir ve cehennemdedir diye bir şey söylemem diyor, kusura bakmayın. Velakinni fakat şunu der. urci'u, bak bu erce'e yurci kelimesi buradan geliyor. Urcihu emrahu ila Allah azze ve celle. Onun işini ben Allah'a havale ederim. Yani bunu Allah bilir. Fekale dedi ki "Fentemurciy." O zaman sen mürciiz. Hemen şümmia ehle sünneti bil mürciyeti. Veya şöyle diyelim. Femen sema ehle sünneti bil mürciyeti. Yani ehli sünneti el sünneti mürci olarak isimlendiren kimse fakat tabi yani e, Nafi bin Ezrak el hariciyyi ki yani bu Nafi bin Ezrak'ın yolundan giden kimsedir. Yani, yukarıda da Nafi bin Ezrak'tan bahsettik. Evet harici olan Nafi. Elli yera tahlida mürteki bi kebirete findar. Nafi bin Ezrak mürtekibi kebiren konumunu ne olarak görüyor? Cehennem olarak görüyor. Diyor ki ya siz şimdi aslında bir mürciye ayrımı var. Hani onu da yapıyor. Hani şey var ya işte, iman varsa ne günah ne şey zarar vermez. Biz bundan farklıyız. Yani farklılıklar biz Allah'a havale ama işte, halktır, recadır, Allah dilerse affeder, dilemezse azap eder. Buradan böyle bir şeydi. Ama diğer, daha sonra El-i Sünnet literatüründe mürciyeyi mecmume diye ifade edilen zemmedilen mürciye. Bunlar neydi? İmanı varsa ona hiçbir şekilde atış zarar vermez. Yani biz onlardan değiliz. Kıyı var, vurgusu var. Yani ama işte bak Ehl-i Sünnet'in bu görüşünden dolayı işte Nafi bin Ezra, tam bu Ehl-i Sünnet işte, Ebu Hanife gibi düşünenleri de mürci olarak e, nitelendirmişlerdir. Arada fark bu diyor. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi hani Osman bitti de baksan senin hakkında müjde diyorlar falan ediyorsun e, şeklindeki şeyle. Ferman bu kavim, fakat lemu Yani şimdi yani e, ne günahı var tamam bir kavim hakkında konuşuyor konuşuyorlar. ve lemu aludidayi bir yani bir datçiler bidatçiler şimdi e, yani böyle e, yani ne diyelim hakikatin peşinde olan kimseleri bu şekilde konuşan insanlar insanları bidatçiler bidatçiler bu isimle isimlendiriyorlar. Yani bu isimlendirmelerinden dolayı bu hakikatin peşinde olan adamların günahı ne? Onlar öyle dedi diye. Tamam mı? Böyle olacak. Walakinnehum qalu al-hakk wa al-sünne yani halbuki onlar yani doğru insanlardır, el-sünnettir onlar. Ve ismi semağu bi Yani bu isim, mürci ismi bu insanlara e, ki nefret ehli tarafından verilmiş bir isim. Ve Yani yemin olsun ki ma Yani şu yanlış olmaz. لَوْ دَعَوْتَ اِلَيْهِمْ نَاسَبُ Sen insanları doğruya davet etsen وَوَافَقَتْ Ve onlar da sana muvaffakat etseler. اَنْ سَلْمَيْتُهُمْ اَلُشَنَانِ الْبَدَّتَ Evet. Daha sonra işte sen onları ammı. Tamam ee, şimdi sen hatta insanları çağırıyorsun. Onlar da sana muvafakat ediyorlar. Daha sonra sen onları e, kötülük ehli olarak nitelendiriyorsun. Halefaluzalika <gülüyor> şayet böyle yaparlarsa yani hadis-i bidat yani bu isim onlara verildi. Bu isim bidat yani yaptıkları şey bidat oldu. Fehal <gülüyor> Yani şu yanlış kılar mı? مَا أَخَتَّ min مِنْ اَهْلِ الْعَدْلِ ثُمَّ أَنَّهُ Şöyle diyelim Yani ma أَخَتَّ بِهِ مِنْ اَهْلِ الْعَدْلِ Yani bu doğruluk ehlinden aldığın şey yanlış olur mu? Tamam yanlış aynı şeydir. Yani şimdi doğru insanlara özetle şunu söyleyeyim. Doğru insanlara birileri çamur attı diye o insanlar şey olmaz, çamur olmaz, bu ayrımı yapmak lazım diye belirtiyor. Sümme ennehu levle kerahiyyet tatvili şayet yani bu söz uzamasaydı yani bu konu hakkında çok şey konuşabiliriz ama yani uzamasından dolayı çok fazla yapmıyorum, sözü uzatmıyorum diyor. Ben Yani bunun çok detaylı açıklamaları yapılabilir. Ve şarahtu lekel emra elleti tebcat Yani sana bu cevap verdiğim işleri çok daha geniş bir şekilde açıklayabilirim. Fima ketabrihi bana yazdığın şekliyle. Ama burada sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi İn eşkele, aleyke şey Yani eğer yine kafana bir şey takılırsa, bir sıkıntı duyarsan, at kel aleyke. Ahdur <gülüyor> yani. Yani senin zihnine bidâciler bir şey sokar ise. Yani yanlış fikirlerle zihni bulandırırlar ise, alimliği <gülüyor> beni bilgilendir, edip <gülüyor> sana o konuda cevap Teala inşallah taala. Allah e, inşallah. Thumma la aluten. Yani ihmal de etmem, ihmalkarlık da yapmam. Ve <gülüyor> nefsi Yani ben istediğim ancak hayırdır. Vallahul <gülüyor> mustaanu. Tek yardımcı, insana yardım edecek olan Allah'tır. La tad' iley bisalamike ve hacetike. Yani selamı sabaha kesme. Bir ihtiyacın olduğunda mutlaka bana yaz. Tamam mı? Mektup yazmaya devam et. وَرَزَكَنَ Allahu مُنْتَلِبًا كَر۪يمًا Yani Allah e, bizi çok hayırlı şeylere yönlendirsin. Tamam mı? Hayırlı değişimler, hayırlı kapılara yönlendirsin. Ve hayaten tayyip eden böyle tertemiz bir hayatla rızıklandırsın. وَسَلَامُ اللّٰهِ عَلَيْكَ Allah'ın selamı üzerinde olsun. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemine Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendimiz Hazreti Muhammed'e evladına, arkadaşlarına hepsine salatu selam olsun. Evet arkadaşlar, bu şeyi bitirdik. Risale, Ebi Hanifete Osman Otman Elbettî'yi bitirmiş oldu. Buraya ilişkin, kaçırdığınız, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Vasiye e, metni 3-4 sayfa, sayfa. Biraz vaktimiz var, herhalde bitiririz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Olur hocam. Tamam. Bunu da hemen e, bitirelim. Ondan sonra e, benim aklımdan geçen e, Şerh-ı furt Ekber Molla Ali'l-Kari bu metni okuyalım. Ondan sonra onun üzerinde konuşuruz. kitab Evet. Vasiyet-i İmam-i Ebi Hanifeten Nurman-i İbni Thabit-i Anhu Fil Tevhidi Evet. Bu da eee mektup, artık yazı yani böyle bildiğimiz anlamda bir kitap şey değil. Vasiye olarak geçiyor. İmam-ı Azam'ın vasiyeti. Yani böyle dostlarına, yakınlarına yaptığı vasiyet olarak kaynaklarımızda geçmek. Bismillahirrahmanirrahim قال İmam-ı Ebi Rahimehullahu Teala İmam Ebu Hanife Allah rahmet eylesin dedi ki El imanu ikrarun bil lisan ve tasdikun bil cinan bil cenan. İman nedir? Dil ile ikrar kalp ile kastittir. Vel ikraru وحده la yakunu iman. İkrar tek başına ne olmaz? İman olmaz. Yani ne kana iman ikrar tek başına iman olsaydı lekan münafıkun كلهم müminler o zaman bütün münafıklar hepsi mümin olurdu ve كذلك المعرفة وحدها yine bu, bu buna benzer şekilde marifet de tek başına tamam Allah'ı bilmek de tek başına iman değildir la takun imanen iman olmaz لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ اِيمَانَا Şayet iman olsaydı marifet, yani marifetullah لَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ كُلُّهُمْ مُؤْمِن۪ينَ O zaman bütün ehli kitapta mümin olurdu. Değil mi? O zaman bütün ehli kitapta mümin olurdu. Ne diyor? Eğer marifet tek başına iman olsaydı o zaman bütün ehli kitapta mümin olur. Kan Allahü Teala Allahü Teala buyuruyor ki, fi hakkı ehli fi e, fi hakkı münafıklına münafıklar Allahü yaşhedu annel münafıklına leker dibu. Yani Allah münafıkların yalancı olduklarına şahittir. Kan Allahü Teala fi hakkı ehli kitabı ehli kitap hakkında da yine Allah Teala şöyle buyuruyor: Elledine ateyna humul kitabe. Kitap verdiklerimiz yarifunuhu onu tanırlar. Yani bildiğim kadarıyla bu noktada iki görüş var. Yani bildiği Hazreti Muhammed ile ilgili Hazreti Muhammed'i tanırlar veya gelen vahyi Kur'anı tanırlar anlamında. Kema yarifun ebnau çocukların tanıdıkları gibi bildikleri gibi onda bilir. Vel imanu yani bir nevi buradaki diğer metinlerin özeti gibi bir şey vasiyetinde. Mel imanu la yazid ve la yanqus. İman ne artar ne eksilir. Yani artmaz ve eksilmez. Lennehu çünkü la tutasavvar nuqsanuhu illa bi ziyadeti küfr. Yani şu düşünlemez. Şimdi iman buradan azalıyor diğer taraftan küfür küfür çoğal. Terazinin iki kefesi gibi düşünün. Bir tarafta iman bir arada bir tarafta küfür iman azaldıkça küfür artıyor. Ağırlaşıyor. Ve la itesavveru ziyadetuhu illa e, ne diyelim yangusul yangusul küfru yani küfrün e, eksilmesiyle de iman artıyor. Böyle bir ilişki değildir demek istiyor. Tamam mı? Yani böyle bir ilişki değildir. Yani böyle terazinin iki kefesine koyduk. Birisi artıyor, birisi eksiliyor. İman böyle bir şey değildir. Küfür de böyle bir şey değildir. Bunlar birbirinin zıttıdır. İmanın olduğu yerde küfür olmaz. Küfür olduğu yerde iman olmaz. Bu nasıl mümkün olabilir? En yakune şahsul vahidu fi haletin vahidetin yani bir kişi aynı durumda mu'minen ve kafiren hem mümin hem kafir olması nasıl mümkün? Olabilir? Yani şimdi böyle terazi gibi düşündüğünüzde yani hem küfür var hem iman var. Yani böyle bir yani bir az buçuk mümin, az buçuk kafir. Yani bir insan için böyle söylenemez. Bu işin doğasına aykırı bir şey Vel müminu hakkan. Yani mümin gerçek anlamda mümindir. Vel kafiru kafun hakkan. Kafir de gerçek anlamda kafir. Tamam? Yani iman olduğu yerde küfür olmaz. Küfrün olduğu yerde iman olmaz. Veleyse fil imani Şakku. imanda şüphe olmaz. Tamam? İmanda şüphe olmaz. Kişi kendi imanında şüphe etmez. Ya ben acaba Allah'a inanıyor muyum, inanmıyor muyum? Böyle diyemez. Anlamında söylüyorum. Kebe Aynı şekilde küfürde de şüphe olmaz Küfür de bilinçli bir şeydir. Kıvli Allah Teala'nın şu ayetine Ulaike humul mu'minuna hakkan. Onlar gerçek müminlerdir. Ulâike'umül kâfirûn hakkan. İşte kâfirler de gerçek kâfirler. Vel âsûn min ümmet Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Küllü. Küllü Muhammed'in eee ümmeti Muhammed'den günahkârların hepsi. Ümmeti Muhammedten günahkar olan kimseler müminûn hakkın. Onlar da gerçek müminler. Veley su bi kafiriyle. Onlar ne değildirler? Kafir değildir. Wal amelu gairul iman. Amel iman değildir. Wal imanu gairul amel. İman da amel değildir. Bir delili. Delilimiz de şu. Delil şu nedir? Anne kesiye mineral avukati. Birçok zaman yol amelu anil muhtimin. Yani birçok zaman bir müminden ameller kalkmakta. Ne diyoruz buna? Onu açıklayacak. Ruhsat diyoruz, değil mi? Bazı durumlarda o amel amelin sorumluluğu kalkmakta da mümkündür. <gülüyor> Velaycuzu. Yani o amel kalktığı zaman işte ruhsat durumu neyse velâ yucuz en yukala. O kişi için şöyle denemez. İrtfa anhu'l iman. İman kalktı denemez. Yani amel kalktığı için iman da kalktı denemez. Örnek verecek şimdi. Fa innel Mesela hayızlı kadın. Yerfa Allahu Teala anha salate. Yani Allah ondan namazı kaldırır. Yani hayızda olduğu durumda namaz kılması Bu konu tartışılabilir. Ayrı mesele. Ama işte özüne odaklanalım. Tamam yani amel iman değildir. iman amel değildir. Yani ne demek bu? Şimdi ameli imandan bir parça kılarsak amel kalktığı zaman veya gittiği zaman iman da gidiyor. Böyle bir şey değil diyor. Yani bak örnekler yani bu örneklerinden bu mantığı ifade edecek. Şimdi Allah Hayızlı kadından namazı kaldırıyor. Vela ye cüz en yukale. Bu kadın için şöyle dememiz mümkün değildir. Rafa anhel iman. İmanı bundan kaldır. Olur mu? Yani iman olmazsa olmaz söktür. Yani yani kişinin dayanacağı temeldir. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Anlamında söylüyorum. Ne? Mesela başka örnek. Emraha bir terkir imanı. Yani hayızlı kadından namazı kaldırdığı zaman işte ona imanı da terk etmeyi emrediyor. diyor. Saçma sapan bir şey olur. Fakat qale sharigu Allahu Teala diyor ki, dâ'i as orucu bırak. İşte ne özel durumdu Tüm makıtlıyı. Sonra onu ne yaparsın? Kaza edersin yacu en yukarıle yani şöyle denmesi mümkün değildir yani şöyle e, demiyor ne demiyor Yecuz en yukale işte şöyle denmesi mümkün dahil ianı imanı bırak şimdi sunmak değil sonra onu kaza eder. İman amel değil ki kaza edilecek bir şey olsun değil mi ve yecuz en yukale ee, yine e, şöyle e, den leysa ve yecuz en yukale leysa alel fakir ez zekat yani şöyle den yani nasıl diyeyim ve yecuzu e, şöyle denmesi doğrudur en yukale leysa alel fakir ez zekat yani fakir ez zekat gerekmez Fakirin zekat verme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Vela yecüzü en yukalir. Fakat şöyle denemez. Neyse alel fakiru en iman. Yani fakire iman gerekmez anlamına gelmez. Böyle konuşulamaz. İman farklı bir şeydir. Amel farklı bir şeydir. Yani şu örnekler iman-amel ayrımını çok net bir şekilde ortaya koyan örneklerdir. Bu açıdan önemli. Bilmiyorum mantığı anladınız değil mi arkadaşlar bu arada? Varsa e, soracağınız bir şey sorabilirsiniz. Devam ediyorum. Ve takdirul hayri ve şerrin kulli İşte hayrın ve şerrin takdir edilmesi, belirlenmesi. Bütün bunların hepsi. Ben buna e, imkanlar skalası demiştim daha önce. Yani e, iyilik ve kötülük yapabilme imkanı. Minallahi Teala. Yani bu şekilde yorumlanabilir. Çünkü bütün Ebu Hanifel'in söylemine yani bu metinlerin otantikliği ayrı bir tarafa tartışılması e, söylemin geneline baktığımız zaman böyle bir yorum çıkarabiliyoruz. Yani böyle bir zemine de e, im imkan veriyor. E, hayır ve şerrin bütün hepsinin e, takdir edilmesi bunların ölçüsünün konulması minallahi ta'ala Allah'tandır. De en laf. Çünkü nevza'na herhangi şöyle iddia yani bu hayrın ve şerin ölçüsünü konması bunun belirlenmesi min Allah'tan başkasından olur derse bir kimse veshaaret o an bu kişi Allah'a inkar etmiş olur o batalet tavhhudu ve onun tevhidi bozulmuş olur tevhidten çıkmış olur ve nüqirlo, ve nüqirlo, ikrar ederiz, neyi ikrar ederiz? Artırsın, neyi ikrar ederiz? Biannet amale telasetur. Ameller üç kısımdır, ameller üç ayrıdır. Nedir bunlar? Farıyla farzlar, buna vacipler de diyebilirsiniz ve fazıyla yani faziletler. Yani nafile de diyebiliriz buna. Ve masiyetin ve günah. Tamam? Fel gelince. Farza vacibe gelince. Bi emrillah taala. Ve mesiyeti ve muhabbeti ve rızahu ve kadaihi ve kudreti ve ve ve ve Yani bu farz nasıldır? Allah'ın emriyledir, dilemesiyle Onun hoşnutluğu vardır, razıdır, kazasıyla kudretiyledir kudretiyle ve hükmihi hükmüyle Ve ilmihi ilmiyledir ve tevfikihi başarıya ulaştırmasıyla ortaya çıkar. Ve kitabeti fil levh-i mahfuzi yani levh-i mahfuzda yazdır şekli. Yani bu levh-i mahfuz vurgusu varsa arkadaşlar, burada ölçü kastediliyordur. Bunu da unutmayın. Farz böyledir. Vel fadilat. Fazilete, yani nafileye gelecek olur isek. bir bi emrillahü ta'ala. Bu Allah'ın emri, emri değildir. Allah'ın emriyle olan şey değildir. Yani Allah, Allah bunu emretmiyor. Velakin bi meşiyeti. Allah'ın dilemesiyle olan şeydir. Ve muhabbeti, işte muhabbetiyle vredahu. Bunları anladınız. Bunlar tekrar tercümeye gerek yok. Vakadahi, kaderihi, muhkme ve ilmihi ve tevfiğihi ve tahliğihi. başarıya ulaştırma, tahlik yaratma ve kitabeti fil levh'il mahfuz. Levh'il mahfuz'da yazılmış, yazdı şekliyle. Vel faziletu, ليست بامر Yani fazile, dediğimiz Allah'ın değildir. Allah Veyla öyle olsaydı kanaat farid olur. O zaman farz olur. Yani bir farkı kalmazdı farz. Fazlet diyemezdi. Lakin ha ve muhabbeti ve ve ve ve ve ve Ne diyor? Yani Allah'ın tevfikiyle şimdi Allah nasıl başarıya ulaştırıyor? Bak onu da veriyor. Şimdi istitaat bizim matur gelenekte de ikiye ayrılıyor. Yani selametül esbab şeklinde ifade edilen e, yani kulun fiil yapabilecek yatıda yaratılması. Burada burada esasında onu ifade ediyor. Tamam Bir o, ikincisi de istahatül mukareneti bir de fiil daha sonra her yani her fiilin yapılmasında ortaya çıkan bir start. Bu da ikinci sıfat. Bunu da işte yaratan Allah kul tercih ediyor. Kulun tercihine göre Allah yaratıyor. Onu işaret ediyor. Burada kul işte eğer doğruyu tercih ederse Allah bunu doğruya ulaştırır. Nedir bu? Tevfik'tür. Yanlışı tercih ederse Allah ona da ulaştırır. Ama bu onu terk etmesi. Şeklinde bir söz etleyebileceğimiz. Ve tahliğî ey tekvîn. Yani yaratması. Tahliğî tekvîn aynı şey. Yani tekvin daha sonraki süreçte bütün fiili sıfatların toplandığı çatıyı ifade ediyor. Liyallâhı halibu ef'alit ibadet. Çünkü allah Teala kulların, fiillerin hepsinin yaratıcısı. Yani burada yaratıcı yoktan yaratma anlamında anlatabildim yani yoktan yaratma anlamında yaratmayı kast ediyor. bu işte yani Allah'ın verdiği o imkanla imkanla işte iradesini ortaya koyarak ne yapıyor? Filini gerçekleştiriyor. Ona da kesb deniyor daha sonraki Hemen Seyyidül Daha sonra bu konuda açıklamalar gelecektir. Ve kitabeti İşte levh mahfuz da Yazdı söktüğü. Vel masiyet, üçüncüsü. Üçüncü amel söktüğü. Şey. Nedir? Günah. Leyset bi'emillâ-i teâlâ. Bu Allah'ın emriyle değil. Velâ kim bin meşiyet. Yani Allah'ın dilemesiyle gerçekleştirir. Yani ne demek istiyor? Yani günahı yapma imkanını da Allah vermiştir. Tamam, bu imkanı insanı vermiştir. İnsan tercih ederse bu imkanı ne yapar? Kullanabilir. Ama Allah bunu emretmez. Ee, velakim dilemesiyle gerçekleşiyor. La bir muhabbeti bundan bundan razı değildir. Semez mi Ve bir kadayı, yani kazası gereği bu ortaya çıkar. La bir rıda. herhangi bir boşluk yoktur. Ve bir takdir yani yani o imkanlar skalası diyoruz ya. Işte o belirlemesiyle olur La bir takdiri. Ha bunda şey yoktur, yani doğruya ulaştırma yoktur. Niye? Çünkü kul tersini tercih ediyor. Yanlış olanı tercih ediyor. Ve bi hızlanihi yani hızlan uzaklaşmak demek. Allah onu yalnız bırakmış Ve ilmihi, Allah'ın ilmiyle gerçekleşik ve kitabetihi fil levhil mahfuzi levh-i mahfuzda ne yapmıştır? Bu yazılıyor. Yani o imkanlar skalası yazılmıştır. Aslında anlatmaya çalıştığı şey bu. Ha, bu yanlış anlaşılabiliyor mu? Evet anlaşılabiliyor. O da ayrı bir tartışma, konusu. Ben yani çıkardım yorum Bu şekildedir. Yani bu e, Ebu Hanife'nin şey önemli arkadaşlar. Sonraki yani, aslında kelam geleneğinin çerçevesinde belirliyor. Ebu Hanife'yi e, doğru anlarsak daha sonraki kelam geleneğini senin de çok daha iyi tahlil edebiliriz. O açıdan ilk başlanacak yer bu hanifenin, bu hanifiye nispet edilen hakayet risaleleridir. Bu açıdan ilk önce bununla başladık biz. Ve nuqirru bi enne Allaha subhanahu taala ikrar ederiz ki Allahu Teala her şeyden menzuh olan Allah Teala alel arşı stava. Aşağı istiva etmiştir. Min en yakuna lehu haceten, Yani herhangi bir ihtiyaçtan olmaksızın herhangi bir ihtiyaç olmaksızın, ve ee, aleyhi ve işte orada böyle bir istikrar orada bir dayanma neyse böyle bir şey olmaksızın. Ve hafızı var. Arş, ee, Arşın koruyucusudur. Yani Arş şöyle de diyebiliriz yani bir anlamda Allah'ın kurduğu düzenin e, düzenin e, devamlı olması, işte Allah'ın garantisi altında olmasını ifade eden bir şey. Yani her şeyi kuşatan, her şeyin ölçüsünü belirleyen Allah anlamında kullanılan bir şey. Ve gayrul arşi Allah arş değildir. Min gayri ihtiyacin yani Allah muhtaç değildir. Şayet Allah bir mekana, yani açık anlamda mekandaydı. Ee, bir mekana muhtaç olsaydı وَمَا قَدَّرَ عَلَى icadil الْعَالِ O zaman alemi yaratmaya kudreti olmazdı. وَتَدْب۪يرِهِ Ve yani bu kurduğu düzeni sürdürmesi de mümkün olmazdı. كَالْمَخْلُقِينَ Yani yaratılmışlar, yaratılmışlardan bir farkı kalmaz. وَلَوْكَانَا مُحْرِينَ öğrenil gelüş ve karar şayet Allah böyle oturmaya veya durmaya muhtaç olsaydı ta قبل yani bu arş yaratılmazdan önce eyne kenan o zaman Allah nerede olurdu açıklayabilir misin? açıklayamazsınız yani tamamen şeydir yanlıştır yani bunu bir mekan bir işte ihtiyaç Allah'ın üstünde dur bu şekilde anlaşılmaz. Anlarsan diyoruz ama Allah tasavvuru problemli olur diyor. Ta'ala Allahu 'anzalike uluven kebira ki Allah böyle bir anlayışta kesinlikle nedir? Münezzeht. Ve nuqirru yine i̇krar ederiz ki gibi enel Kur'an Kur'an-ı Kerim kelamullahü teala Allah Teala'nın kelamıdır. Gayru mahluquin. Allah'ın yaratılmamış kelamı. Yani yaratılmamıştır. maluk değildir. Ve vahyuhu Allah'ın vahyidir. Ve tenziluhu Allah'ın indirdiği bir şeydir. La huva ve la gıyru. Yani Allah'ın ne aynısı ne gayrısıdır. Yani ne aynısı ne gayrısı derken e, burada bir kelam sıfatıyla konuşuyor. Yani bunun nasıl gerçekleştiğini biz bilemeyiz demek ama yani bunun sonuçlarını biz görebiliriz bilebiliriz yani e, onun ifadesidir diyebiliriz daha bu aynı huvala bu bu bizim aklımızı aşan bir konu demektir anlatabiliyor muyum? aklımızı aşan aklımızın sınırlarında olan dedir bunun sonuçları e, inşallah e, yani en, en işi bile böyle ifade edildi İnşallah anlaşılıyordur ben huwa alel takdir yani bu e, kesinlikle e, gerçekleşen e, bir sıfattır. Tamam? Allah'ın bir sıfatıdır. Mektubun fil mesahifi Kur'an musaflarda yazılı olandır. Makruun bil el, elsineti illerle okunandır. Mahfudun fis suduri kalplerde korunandır. Gayru halin fiha. Yani Kur'an Kelamullah. Tamam, yani bu musaflarda yazılı olmakla birlikte musaflara, dillerde dokunmakla birlikte, dillere, kalplerde korunmakla birlikte, kalplere sirayet eden, onunla özdeşleşen, bütünleşen, transformu olan bir şey değildir. Velhibru bu musaflarda yazan mürekkep tamam yazılı mürekkep vel kagidu çat yapraklar yani vel kitabetu onu yazmak kulluha mahlukat. bütün bunlar yaratılmıştır bak insana yansıyan tarafı tamam insana yansıyan tarafı yaratılmıştır e, Tanrı'yı ifade eden tarafı burası yaratılmamıştır. Böyle bir net bir ayrım koyuyor. Daha sonra bizim bu kelam geleneğinde kelamı lafzı, kelamı nefsi ayrımının temelidir arkadaşlar. Burada onu görüyoruz. Ibadet, bak, dediğim çerçeveyi burada aslında ifade ediyor. Çünkü kulların fiilleri ve kelamu allah Teala yani çünkü kulların fiilleri mahlukat yaratılmıştır. Bunlar fiiller gayridir. Bu kelamullahü teala gayr-ı Fakat Allah'ın kelamı yaratılmış değildir. Diyenler nel çünkü yazmak vel hurufe işte harfler kullandığımız harfler vel kelimati işte kelimeler vel ayati işte orada yazılı olan ayetler. Delaletu'l yani Kur'an'i ve had ibaiyle Yani bu işte bunun yazılması harflerin kullanılması falan bunlar nedir bunları muhtaç olduğu şeyler Bunlar delalet eder bir manaya delalet eder. o kastettiği şey o yani o delalet edilen mana yaratılmış değil ama delalet eden bu şeyler insana insani taraf ifade eden şeyler yaratılmış ve kelamullah Teala Allah'ın kelamı kainu bi zatihi ee, Allah'ın zatıyla kayimdir ve manahu mefhumu bi hada bi hada bi hadi eşyay yani onun manası bu şeylerle anlaşılır tamam ya yani bunlar bir anlamda Allah'ın kulları Allah'ın kelamına manasına götüren şeyler tamam kale bi enne kelamullah Teala mahlukun her kim şöyle derse Allah'ın kelamı e, yani nefsi kelam anlamında mahluktur. Derse faubat yafirun billahi abdül. o yüce Allah'ı incelir. Allahu Teala ma'budun. Allah Teala ma e, kulluk edilendir. Yani ilahdır. la yezalu amma kane yani o daima vardır ve kelamı makrurun onun kelamı okunandır ve maktubun yazlandır ve mahfuzun korunandır min gayri müzaayileti yani bunları birbirinden ayrı düşünülemez tamam mı kelam lafzi insana yansıyan taraf yaratılmıştır eee etmesi itibariyle tamam o asıl manaya delalet etmesi itibariyle e, büyük bir değerdir. Bunları ayrı e, olarak değerlendirmek de doğru değildir. diye ifade ediyor. Kısaca böyle söyleyelim. Ve yine ikrar ederiz ki enne afdala hâzîl ümmeti bade nebiyyine Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme yine ikrar ederiz ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den sonra bu ümmetin en değerlileri en değerlisi, en üstünü Ebu Bettin'e Sıddîr. Hazreti Ebu Bekir'dir. Sümme Umar'un sonra Hazreti Ömer. Sümme Uthman'un sonra Hazreti Osman. Sümme Ali'yün sonra da Hazreti Ali'dir. Lidvanullahi aleyhi mecman. Allah hepsinden razı olsun. İkavli Allah Teala. Allah Teala'nın şu ayetine binan söylüyoruz. diyor. Vessabikûne s-sabikûne. O ilk olanlar, ilk gelenler. Ulaike'l mukarrabûne. Onlar yaklaştırılanlardır. Cennetin naim, naim cennetlerinde. Ve kullu men kana kim işte bu işe önce girmişse fa waftu o eftal olan. Üstün Ve yuhibbuhum kullu mu'minin taqiyin. Onları tamam mı? Müttaki olan her mümin sever. Yani bu sahabeyi sahibeyi müttekî olan her bir bin sever. Ve yubhiduhum kullu münafıkın şakiyin. Yani her münafık, tamam Her günahkar münafık da ne yapar? Ondan, nef onlardan nefret ederler. Ve nukirru, yine ikrar ederiz ki, bi ennel abde kul ma amalihi ve ikrarihi ve marifetihi olun işte amelleriyle birlikte ikrarıyla ve marifetiyle, dini bilmesiyle birlikte mahluk. Bütün bunlar mahluk. Yaratılmıştır. فَلَمَّا كَانَ الْفَائِلُ Yani bu fiil, bunlar fiildir değil mi bir an? Amel, ikrar, marifet bunlar fiildir. Bu fiilleri yapan mahluk olduğunda فَاَفْعَالُهُ اَوْلَا اَنْ تَكُنَ yani onun yaptığı fiillerin de mahluk olmasından daha doğal bir şey yoktur. Yani yapan mahluksa yaptıkları da onun yaptıkları da mahluk. Burada bir ilke veriyor. Ve inna Allahu Teala khala khalqa. Allah Teala mahlukatı yaratmıştır. Wa yekun yakunluhumu taqatu. Yani onlar yani i̇şte herhangi bir gücü olmadığı halde yaratmıştır. Le'annu du'afa u ajizun onlar zayıf olanlar yani eksik olanlardır. aciz olanlardır. Allahu Teala halikuhum Allah onları yaratandır. dır ve onları rızıklandırandır. dır li kavli Taala. Teala şu ayetle binaer söylüyor. Allahu'l-lezî halakakum o Allah ki sizi yaratandır. Sımmaraza kapın, sonra sizleri zik verendir. Sımmayumiyi tohum, sonra canınızı alandır. Sımmayuhi, Sımmayuhiyikum, size tekrar tekrar söylenir. Ve kesbu halal, kesb yani kulun kesbetmesi, kulun fiili kazanması helaldir. Ve cem'ul mali minel helali helal yoldan mal biriktirmek helaldir. helaldir. Ve cem'ul mali minel harami haram yoldan mal biriktirmek ise haram, haramdır. Ve <gülüyor> nâsuh insanlar alâ selâsetü esnaf. Üç grup İnsanlar üç grup olarak. Bak şeylere dikkat edin. Çok e, hoş yani bunlar özel seçilmiş kavramlar. Kelimeler. El-mu'minul muhlisu samimi mümin. samimi mümin, muhlis. Fi imani, imanında samimi mümin. Vel kafirul cahidu fi kufrihi. Ve küfründe inatçı, küfründe direten yani vel münafıkul müdahinü fi nifakih yani nifakında kandırmacasında mürai dal kavuk olan münafık gösteriş için yapıyor vallahu teala farada alel mukmini allah mümine farz kılmıştır neyi en amele yani salih ameli farz kılmıştır mu alal kuf Alel kafiri, o küfrün şeklinde kafir şeklinde zaten alel kafiri kafire de farz kılmıştır. Neyi? El imana. İman etmeyi farz kılmıştır. Yani. Ve alel münafiki münafada el ikhlasa samimiyeti farz kılmıştır. Şimdi niye samimiyetsiz diyor? Adam diliyle ben müminim diyor ama içinden gavuş. Kardeşim diyor bak dilin dilinle Kalbin bir olsun. Samimi ol söylediğinde. Allah-u Teala'nın şu ayetine bina söylüyor. Ya eyyühen nasi Ey insanlar İttekû Rabbekû Yani Rabbinizden ne diyelim Rabbinize karşı müttaki olun. Yani saygılı olun. Sevgisini kaybetmekten korkun. Yani yani bu şu demek Ya eyyuhal mu'minuna Bak Nas dedi ya bak şimdi bunu tefsir edecek açık bir cana ya. ya eyyuhal mu'minuna ey müminler, el-di'un itaat edin yani salih amin. ve ya eyyuhal kafiruna ey kafiruna aminu iman ve ya eyyuhal münafikuna ey münafikuna ahlis ahlasun tamam Ahlisu. Halas. Ahlisu, Ahlis. Ahlisu. İhlaslı olun, samimi olun. Tamam? Güzel bir açıklama. Vel istitaatu ma'al fiili. Yani fiille birlikte olan istat. Yani her bir fiil işlediği için. Yani. Eee esbab anlamında değil yani. Tamam mı? Yani o Selametul ya şu bir şekilde söyleyeyim, istitaatı iki şeye ayırıyoruz ya, sıhhatul alat ve selametül esbab, yani bu işte kulun fiili yapabilecek bir yapıda yaratılması, bu değil, her bir fiil ortaya çıkarken var olan istitaat, bu istitaatı kastediyor, fiil ile birlikte olan istitaat la gabler fiili fiilden önce de değildir yani bu sıhhat-ı alat ve selamet-ı eskab anlamında değil ve la abader fiili fiilden sonra da değil. yani her fiille ortaya çıkan istitaat bi ennehu şayet fiilden önce olsaydı bu le kânen abdu müstâğniyen anillahi ta'ala vaktel hatip yani ihtiyacı olduğu durumda kul Allah'ta müstahini olur. Yani Allah muhtaç olmaz. Vaha da khilâf-ı hükmün Bu da nâsîn hükmünün tersinedir. Hilâfınadır. İşte şu ayet-i kerimede Allah müstahini olandır. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Ve entumul fukarâ Siz ise fakirlersiniz. Yani muhtaç olanlar. وَلَوْكَنْ اَبَادَ الْف۪يلِ Şayet bu istitaat fiil ile birlikte olan istitaat fiilden sonra olsaydı وَكَانَ minel الْمُحَالِ bu da imkansız olurdu لِيَنَّهُ o zaman şöyle bir saçma sapan sonuç çıkabilir diyor يَلْزَمُ حُسُولُ فِيْلِ لَا اِسْتِطَعَةٍ وَلَا تَاقَتٍ yani fiil herhangi bir kudret, herhangi bir güç olmaksızın ortaya çıkması gerekirdi ki bu da imkansız yani güç olmadan e, herhangi bir kudret olmadan bir fiil ortaya çıkmaz diyor ve nukirru yine ikrar ederiz ki bi ennel mesha al hufveyni yani meshet mesler üzerine meshetmek vacibun lil muqimi yani mukim olan Tamam Yani sefere çıkmamış, yolculuğa çıkmamış olana e, bir gün boyunca şeydir, vaciptir. Yani ne demek bir gün boyunca? Yani her gün değiştirecek, yani şöyle e, Büyüklerimizden de görmüşsünüzdür kış zaman, sabah namazını patlı zaman normal ayağını yıkayarak abdesti alır değil mi? Diğer mesleni, gün boyunca o mesin üzerine mesle Sonra yatarken çıkarır, tekrar ne yapar? Aynı şeyi süreci tekrarlıyor ve yani bir gün ve gece. Belil müsafiri yolcu için ise telafet eyyemi ve layali sıkıntısı var, meşakkatı var. O üç gün yani bu süreci üç günde bir tekrarlar. Genel hadisse var eder Çünkü bu bağlamdaki hadis bu şekilde ulaşmıştır, gelmiştir. Hemen enkerahu yani bunu kabul etmeyen keyne yuḫşâ aleyh ya onun için endişelenen endişelenendir korkulur erkü küfrün belki yani tam küfrü demiyor ama ya yani küfründen endişelenendir. Denahu qaribu minna minas sadir mutawatir. Çünkü bu noktada gelen hadis mutawatir habere yakındır diyor. Dolayısıyla bunu inkar etmemek lazım. Başka bir konuya geçiyor. Vel kasra vel ifkar yani namazları kısaltma, yani dört rekatlı namazları, Nedir? öğlen, ikindi, yasın namazları, bunları iki rekat kılmak. Ve iftar Yani iftar et. Ne demek? Yani yolculuk boyunca işte namazın orucunu tutmamak. Daha sonra kazan. Fiş seferi, sefer durumunda ruhsaten, ruhsatun, ruhsattır. Denilmiş bir ruhsat. Dil de işte şeyini tutar. Nedir o? Ramazan orucunu tutar. Nasıl tutar ortaya konmuştur. Likav lital Allah Teala'nın şu ayetidir. fil Yani yeryüzünde yolculuğa çıktınızda Feleysa aleykum junun. Yani bir sıkıntı yoktur. Entaksuru mines Namazı kısaltmanızda. Ve fil istara İftar noktasında, yani yolculuk durumunda oruç tutmamayla ilgili Tavru-u Teala, Allah-u şu ayeti وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدَ Bizden birisi hasta olur ise اَوْ عَلَى سَفَرٍ Yolculuğa çıkarsa "Fa مِنْ اَيَّامِ الُخَرٍ Yani işte üç gün tutmadı, daha sonra iyileştiğinde veya seferden döndüğünde o üç günü başka günlerde, yani Ramazan'ın dışında başka günlerde çıkar. Ve okuyun yine şunu ikrar ederiz ki bi ennellaha teala Allah teala kaleme kaleme emretmiştir en yaktuba yazmasını emretmiştir Fakale'l kalem kalem demiştir ki ne yazdı ya Rabbim Ya Rabbi, Ey Rabbim ya ne yazayım demiştir Fakalallahu teala Allah teala demiştir ki "Oku yaz mahlukayni ila yawmil kıyamet" kıyamete kadar olacak şeyleri yaz. Şu ayete bina diyor ve kulli sizin yaptığınız her şey ya yani onların yaptığı her şey biz yani zubur. Kitaplarda yazılıdır. Yani küçük büyük ne varsa hepsi yazılır, yazılır. Kayıt altına alınmaktadır. Ee, evet yani yine e, bu ifadeleri de o imkanlar skalası içerisinde bağlamında e, değerlendirmek gerekir ve lukirru yine ikrar ederiz ki bi anne azabel burada şeyi de ekleyelim yani metnin metinlerin otantikleri ayrı bir tartışma ee, burada araştırmaya muhtaç bir husus. bu kadarını söyleyip bırakalım ve nükihlü bi anne azab el ederiz ki kabir azabı kain olacaktır la mahalete kesinlikle ve soru al ve nekirin hakul işte kabirda mümkün ve nekirin sorgu suali bil bu konudaki hadislerden dolayı ve cennet ve nare cennet ve cehennem haktır Vahuma mahlukatani li ehlihima, yani oraya girecekler için şu an hal hazırda var edilmiştir, yaratılmıştır. Li qauli taala fi hakkı müminine, işte müminler hakkındaki Allah Teala'nın şahidine biner diyoruz. Bu eddetli müttakinə, müttakiler için hazırlanmıştır, nazlanmıştır kendine. Ve fi hakkı kafiratı, kafirler hakkında da şöyle bir ifade geçiyor, şöyle bir ayet var uittetil kafirine, kafirler için hazırlanmıştır. Hazırlanan ne? Cehennet. خَلَقَهُمَ اللّٰهُ بِالْسَّوَابِ وَالْاِقَابِ Allah, her ikisi, cennet ve cehennemi sevap ve ceza için yaratmıştır. Yani sevap yeri neresidir? Cennet. E, ceza yeri neresidir? Cehennet. وَالْمِيْزَانُ حَقُّ لِقَوْلِ تَعَالَى Şu ayetten ötürü Şuna dayanarak söylüyoruz. Mizan yani amellerin tartılması haktır. Ayette nasıl geçiyor? <gülüyor> Kıyamet günü adanet terazilerini kurarız. Ve kıraatü'l-kütübü <gülüyor> hakkın yine bu kitapların yani kulların amel defterleri. Bunların okunması haktır. Likav-i şu ayete dayanarak söylüyoruz diyor. Hikra hitabete. Yani o amel defterini oku. Kefe bi Bu sana yeter. Eliyev o gün. Yani sana ne diyelim? Yani sana bir şahit olarak. Yani bir e, muhasebe olarak tamam mı? Şimdiden kendine çekip düzenler Yani ne yaptığını tamam Açıkça şahit olarak. Yeter yani bu Yaptığın amel defterin senin şeyindir. Ne diyelim? Seni yansıtan şeydir. O yeter. Ondan, ondan başkasına gerek yok. Neyse. Ve nukirru yine ikrar ederiz ki bi ennallaha ta'ala yuhyi hadin nüfuse ba'del mevcut. Allah bütün nefisleri, bütün insanları ölümden sonra diriltecektir. Ve yeba'athahum eee ve yبعثهم في yani bir günü elli bin yıl olan bir günde yani ahiret gününde onları tekrar kaldıracaktır bil ceza ve sevap ne için karşılıklarını vermek için iyilik yaptılarsa iyilik kötülük yaptılarsa kötü şey işte cehennem azap ve edai'l hukuki. Yani hakların yerine gelmesi. Her hakkın yerine gelmesi, hakkın verilmesi için İkahl-i <gülüyor> Taala, Allah Teala'nın şu ayetini bina söylüyoruz işte bunu. Ve an men fil mamsulukuri. Allah Teala kabirde olanlara çıkarandır. Ne yani çıkaracaktır? Ve lıka Allah Teala li ehlil cenneti. Yani cennet ehlinin Allah'la karşılaşması. Yani bizim el-i sinnetli el tarihinde bu likan Allah'ın rüyyetullah olarak ifade ediliyor. Görülmesi diye. Bu da haktır. Bu nasıl gerçekleşecek? İlâh keyfiyeti. Keyfiyeti gerçekleşmesi. Mahiyeti bilinmeksiz. Böyle teşbihin herhangi bir şeye benzetilmeksin. Vela cihetin herhangi bir yön olmaksız. Ve şefaatü nebiyyine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamberin Efendim Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in şefaati haktır. İmen bi kulli men huve mu'minun min ehli cennet. Cennet'e bunlar. Her mü'min için haktır. Ve inkâne sahibel tebire. Yani büyük günah işlemiş olsa bile Allah her mü'mine şey, Hazreti Muhammed'in mü'mine şefaat edecektir diyor. Ve a'işe tuvali khatîcettir kubrâ. Hz. Hatice Validemiz'den sonra Hz. Ayşe Valdemiz Efvalu Nisa'il Alemin. Yani e, kadınların en haylısıdır, en üstünidir. Ve Ummü e, Müminin'e Müminlerin annesidir. Ve Muttaharaun min Kesinlikle tertemizdir. Zina ile hiçbir alakası yok. Beriyetun ammâ qâlet-râvifü fiyha. Râfizilerin onun hakkında söylediklerinden uzaktır. Tertemizdir. Feme şehîde aleyhi Kim ona zina suçu atfederse. Hâşaştır. Işte, Zinâk eder ise ifade çok sert fevo vele zinâ. Yani ona zina atfeden işte zina çocuğudur diyor yani bizim literatürde ne dendiğini biliyorsunuz yani nokta nokta çocuğu diyorlar. Böyledir diyor. hazet iftira atan aslında kendisi şeydir. Ve ehlül cenneti fil cenneti halidun. Cennet ehli cennette batidir yani. Kalıcıdır. Ve ehlün nâri fil fi'n nar halidun. Demek ki cennette kalıcı. Lipaul diye talafi Abdül Müminina bunu şuna bina ediyoruz Allah Teala'nın müminler hakkındaki şu sözüne bina şu ayetine bina ed. Bu cenneti fiha O müminler, onlar cennet ashabıdır ve orada kalıcıdırlar. Ve <gülüyor> fiha yine kafirler hakkında Allah Teala'nın şu ayeti: Bu da iki ashabın nare hun fiha şeyler de kafirler de, işte onlar da işte. Değenem asabıdır. Orada kalıcıdırlar. Evet arkadaşlar vasiyede kısa bir metindi. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk.